Arkadaşlar merhabalar bu videomda Bilgi Sarmal yayınlarının hazırladığı AYT Matematik Baraj denemelerinden Deneme 10'un geometri çözümlerini yapacağız Matematik çözümleri SML Hoca YouTube kanalındaydı Ve bu sınav neydi? 2023 müfredatına göre yani daraltılmış müfredata göre Hazırlanan bir deneme sınavıydı Haberin olsun Hadi bakalım Deneme 10'un geometri çözümlerini Trigonometrilerle birlikte başlayalım Trigonometri soruları 27. soruyla başlıyor Bakalım ne demiş? Şekilde o merkezli birim çember Birim çemberse burası bir birim yarıçap. Burası da bir birim, yarıçap. Burası da bir birim, yarıçap. Sonra bir şeyler verilmiş dikler şekilde de verilmiş. Yukarıdaki verilere göre AB ve DC çarpımı nedir diye soruluyor. AB'ye ulaşacağım, bir de DC'ye ulaşacağım. Kardeş, alfa 90, burası beta. Alfa 90, burası beta. Burası da alfa mı oldu? Evet. Sonra ama alfa'ya ait burada hiçbir kenar yok. Buradaki üçgeni kullanamayacağım büyük ihtimalle. Alfa, burası beta. Burada en azından bir var. Buradaki üçgeni kullanabilirim. Şu kenarı bulmak için. Hadi öncelikle bu kenarı bulayım. A kenarı. Burada beta'nın nesi var? Hocam alfa lazım bana ama beta değil. Burası beta ya. Burası da alfa oldu. Alfa'nın nesi var? Komçusu ve karşısı var. Ya da karşısı bölü komşusu da diyebilirsiniz. E, A 1 yazmak daha mantıklı geliyor bana. O zaman kotanjant alfa. Kotanjant alfa. A bölü 1 olduğundan A'yı ne bulduk arkadaşlar? Kotanjant alfa olarak bulduk. Tamam. Şimdi şuraya gelelim. Şuradaki bu değeri de B diyelim. Buradaki dik üçgende sayısal bir değer yok. Sayısal bir değer nerede? Büyük dik üçgende. Şuradaki dik üçgende. O zaman bu dik üçgene yoğunlaşalım. Bu dik üçgende alfaya ait duruma bakacak olursak. Alfanın hocam komşusu var hipotenüs var. Yani komşu bölü hipotenüs geliyor aklımıza. kosinüs alfa gelecek o zaman. Yani neye eşit? Bir bölü neye eşit? B artı bire eşit. B lazım bize. Ters çevirelim. Bir bölü kosinüs alfa eşittir. B artı 1 yaptı. 1 attık öbür tarafa. 1 bölü kosünüs alfa eksi 1 eşittir B yaptı. Yani 1 eksi kosünüs alfa bölü kosünüs alfaya eşit oldu B değeri. Evet B değeri bulduk. A değerini de bulmuştuk zaten. Benden AB AB uzunluğu B çarpı DC uzunluğu isteniyor. A isteniyor. O zaman B çarpı A'yı yazalım bakalım. B dediğimiz 1 eksi kosünüs alfa bölü kosünüs alfa çarpı A dediğimiz değerde neydi? Kotanjant alfa. Kotanjant alfada kosinus alfa bölü sinüs alfa şeklinde yazılabilir. Şunlar birbirini götürdü. O da 1 eksi kosinus alfa bölü sinüs alfaya eşit oldu. Hatta bunu parçalayalım. 1 bölü sinüs alfa şıklarda yok çünkü. Eksi kosinus alfa bölü sinüs alfaya eşit oldu. Bu dediğimiz olay nedir? 1 bölü sinüs alfa kosekant alfa eksi. Bu da kotanjant alfa değil mi? Evet cevap böylelikle akşay çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 28'e. Sin kare eksi kos kare var. Ama ben neyi biliyorum? Kos kare eksi sin kareyi biliyorum. O yüzden bu kos kare eksi sin karenin ne olduğunu biliyorsun sen. Kosünüs 2 alfa ya da kosünüs 2x olduğunu biliyorsun. O zaman bunun eksilisi. Hocam eksi kos kare artı sin kare ya da e, sin kare eksi kos kare de neye eşit olacaktır? Eksi kosünüs 2x'e eşit olacaktır. Yani burası sinüs 2x eşittir. Neye eşit oldu? Eksi kosünüs 2x'e eşit oldu. At bunu buraya böyle olarak. Yani sinüs 2x bölü kosinüs 2x neye eşit oldu? Eksi 1'e eşit oldu. Bu da tanjant 2x eşittir eksi 1 demek değil midir? Tanjant nerede eksi 1? 135'te. Pi'li bir değer olarak düşünecek olursak. Yani 45'in 3 katı. Pi bölü 4'ün 3 katı. O zaman 2x değeri 3 pi bölü 4. Bir de tanjant değerinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Tanjant değerinde. Hani bu buradaysa eksi 1 ise hop 180 halinde de yine eksi oluyor. 180'li. Yani çözüm kümesi bulunurken ne yapıyorduk? Artı k pi ekliyorduk arkadaşlar. E buradan ne geliyor o zaman? Şuraya devam edelim. X de buradan 3 pi bölü 8 artı k pi bölü 2'ye eşit olacak. 0 pi aralığındaki X'in değerler toplamı isteniliyor bizden. Arkadaş buradan k yerine 0 yazarsak eğer 3 pi bölü 8 yapıyor. Değil mi? Evet 3 pi bölü 8 yaptı. Sonra k yerine 1 yazarsak eğer 3 pi bölü 8 artı pi bölü 2 yaptı. Şunu kaçla genişletiyoruz 4 ile. 7 pi bölü 8 mi yaptı? Evet. K yerine 2 yazarsam zaten piyi aşıyor. Çözüm kümesini bulamam. O zaman bizim çözüm kümemiz bu ve bu mu yaptı arkadaşlar? Evet. E o zaman bunları toplayalım o zaman. Bizden bunların toplamı isteniyor. X değerleri toplamı. 3 pi bölü 8 artı 7 pi bölü 8 isteniyor. Topladığımız zaman 10 pi bölü 8 yapar. O da 5 pi bölü 4 yapacaktır dostum. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldi örnek 29'a. Uygun koşullarda f fonksiyonu verilmiş bir de f'in tersi soruluyor bana. Öncelikle f'in tersini ben bulayım. Arkadaş fx buysa yani y eşittir buysa ne yapıyorduk? X'i yalnız bırakıyorduk. Her iki tarafı sinüsünü alsam. Sinüs y neye eşit oldu? x eksi 1'e eşit oldu x'i yalnız bırakacağım sinüs y eksi 1 eşittir x mi oldu hayır artı 1 eşittir x oldu eksi 1 e öbür taraf atınca yalnız bu sinüs y artı 1 değil o yüzden şunu şöyle göstersem daha sağlıklı olacak e burada da o zaman x'i yalnız bıraktı bu geldi ya f üzeri eksi 1 x fonksiyonumuz ne oldu sinüs x artı 1 e eşit oldu yani şuna eşit oldu sinüs x artı 1 şeklinde dönüştü sinüs x artı 1 değil sinüs x artı 1 eşit oldu Benden f üzeri eksi 1 pi bölü 6 isteniyor. F üzeri eksi 1 pi bölü 6 ne olacaktır? Sinüs pi bölü 6 x yerine pi bölü 6 yazıp artı 1. Tabi bu böyle bütünsel düşüneceğiz. Sinüs pi bölü 6 sinüs 30 demek 1 bölü 2 artı 1 yaptı. Bu da 3 bölü 2'ye eşit oldu. Evet. Şunun yerine ne yazacağız arkadaşım? 3 bölü 2 yazacağız. Gelelim f 1 bölü 2'yi bulalım. f 1 bölü 2 eşittir. x yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Ark sinüs nedir? 1 bölü 2 eksi 1'e eşit oldu. Bizden ne isteniyor? Arc sinüs eksi 1 bölü 2 isteniyor. Şuna bir a değeri diyecek olursam ya da b değeri ödeyecek olursam her iki tarafın sinüsünü alacak olursam eksi 1 bölü 2 eşittir sinüs b yaptı. Arkadaşlar arc sin nerede tanımlıydı? Birinci bölge ve dördüncü bölgede. eksiği düşünmesem bunun değeri sinüs nerede? 30'da yani pi bölü 6'da olacaktı. Dördüncü bölgedeki pi bölü 6'yı bulacağız. O da eksi pi bölü 6 yaptı. Yani burası eksi pi bölü 6 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Şu toplam eksi pi bölü 6. Eksi pi bölü 6 artı 3 bölü 2 isteniyor. Şunu 3 ile genişletirsem eksi pi artı 9 bölü 6'ya eşit oluyor. Yani bu nedir aynı zamanda? 9 eksi pi bölü 6'ya eşittir. Cevap böylelikle balık esir yaptı 29. soruda. Geldik 30. soruya. Genişliği 91 cm olan bir pencere ölçüsü alfa olan alfa açısı kadar açıldığında pencerenin sağ üst köşesi pencerede kapalı olduğu andaki konuda 70 cm uzaklık oluyor. Şimdi sayfa değeri nedir? Arkadaşım şuna dikkat et. Sen bu pencereyi açtığın zaman şu halindeyken hop şuraya mı geliyor? Evet. E buraya geldiyse o zaman bu uzunluk da 91 mi oldu? 91 oldu. Hocam karşımıza ikizkenar çıktı. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanına ait yüksekliği çizecek olursak 35 35 oldu mu burası oldu? Hocam şurada ikizkenarlığı düşüneyim ben şimdi. Hop şöyle. Burası 91 91, burası da 35 35 oldu. Bu 7'ye bölsek bu 5 çarpı 7 bu 5 çarpı 7 ya da 7 çarpı 5 burası 7 çarpı 5 hocam burası da 7 çarpı 13 mü evet o zaman burası da 7 çarpı 12 mi olacak aynen o zaman buradaki değeri bulduk bizden sinüs alfa değeri isteniyor. Yani bu aslında 5 12 13'ün bir katı olmuş oldu yani şuradaki dik üçgenimiz alfa alfa diye böldü alfa bölü 2 alfa bölü 2 oldu ya şimdi bizden sinüs alfa değeri isteniyor. Sinüs alfa değerinden alfa bölü 2'ye ulaşacağım. Yarım açıyı kullanacağım. Sinüs alfa dediğimiz 2 sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2'ye eşitliği midir? Evet. E bu 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 neye eşit oldu hocam? Burası 35 bölü 91. Yani sadeleştirecek olursak hani burası 7'nin 5 katı burası da 7'nin 13 katı ya 5 bölü 13 mu oldu burası? Evet. 5 bölü 13 çarpı kosinüs alfa bölü 2. 7 çarpı 12 bölü 7 çarpı 13. O da 12 bölü 13'e eşit oldu. Aynen. E o zaman burası da kaç yapıyor? 2 kere 5 10. Yukarısı 120 yaptı. Aşağısı da 169 yaptı. Yarım açı formülünde bu şekilde kullanmış olduk. Alfayı çünkü burada alfa bölü 2 alfa bölü 2 böldüğümüz için. Cevap ne çıktı? Denizli çıktı 30. soruda. Geldik 31. soruya. Dik koordinat düzeninde y eşitir sinüs x ve y eşitir fonksiyonları verilmiş. Bunların kestiği yer verilmiş. Hemen bunların kestiği yeri kullanayım. Ortak çözüm yapacağım. Y eşittir sinüs x ile y eşittir x'e ortak çözüm yapayım. Y yerine sinüs x yazınca. Hocam sinüs x eşittir kosinüs x oldu. E buradan kosinüs x birbirine eşitse eğer. Bunu öbür tarafa attım. Sinüs x bölü kosinüs x eşittir 1 yaptı. Buradan da tanjant x eşittir 1 yaptı. Tanjant nerede 1'e eşit? Özellikle birinci bölgede. Hocam pi bölü 4'te yani 45 derece X'i pi bölü 4 bulduk. O zaman. Şuradaki x'i pi bölü 4 bulduysak buranın apsisi pi bölü 4. Hatta buranın absisi pi bölü 4 iken ordinatını da bulalım istersen. Absisi pi bölü 4. X yerine ben pi bölü 4 yazarsam sinüs 45 yapıyor. Sinüs 45 de neye eşittir arkadaşlar? Dik üçgeni çizecek olursan görürsün. 45 45 90 üçgeni 1 bir √2 ya. Hocam sinüs 45 de bir bölü köküye eşit oldu. Evet buranın ordinatı da 1 bölü kökü yaptı dostum. Şimdi benden ne isteniyor? Tanjant AOB şuradaki açı isteniyor benden. Hocam burada bir de B noktası var. B noktası da kosinüs x'in x ekseni kestiği yer. Yani y yerine 0 yazacaksın. Y yerine 0 yazınca 0 eşittir cos x'e. kosinüs nerede 0'da arkadaşım? 90 derecede. Yani x'imiz pi bölü 2 yapar. Hocam burası pi bölü 2 ise eğer tamamı pi bölü 2 oldu. Pi bölü 2'den pi bölü 4 çıkartınca o da pi bölü 4 yaptı. a Pi bölü 4 şurası 90 derece. 90 pi bölü 4'e pi bölü 4 diye ayırdı. Dik tabanı keş parçaya böldü. Nerede bölüyor bu? İkiz kenar üçgende. E hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik Aynı zamanda açı ortay. Benden bu açı isteniyordu. Yani orada kaç? ne yaptı arkadaşım? Burası 2 alfa yaptı. Yani tanjant 2 alfa. Yarım açı formülü. Bilmiyorsan şunu bil. Tanjant A artı B'yi biliyorsun. Alfa artı alfa diye değil, Düzenle. Tanjant alfa artı tanjant alfa. 2 tanjant alfa yaptı. Bölü. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant alfa. Tanjant kare alfa eşit oldu. Peki tanjant alfayı ben burada yazayım. Tanjant alfa şurada. Pi bölü 4 bölü. Burası 1 bölü kök ya. Burası da 1 bölü kök 2. O zaman tanjant alfa. Hatta siyah kalemle yazayım karışmasın. Tanjant alfa neye eşit? Pi bölü 4 bölü 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 2. Ters çevir çarptığım zaman. Pi çarpı kök 2 bölü 4'e eşit oldu? Evet. Şimdi 2 çarpı tanjant alfa. Pi kök 2 bölü 4 bölü 1 eksi tanjant kare alfa. Pi kare ee, karesini aldığım zaman 2 bölü 16 yaptı 1 bölü 8 yaptı. Pi kare bölü 8 yaptı burası. Düzenleyecek olursak hocam sadeleşsin 2. Pi kök 2 bölü 2 yaptı. Şu bir de bölü ne var burada? 8 eksi pi kare bölü 8 yaptı. Ters çevirip çarpıyorum şimdi. Pi kök 2 bölü 2 çarpı. 8 bölü 8 eksi pi kare eşit oldu. Şunu ters çevirip çarptım. Şunlar şunlar gitti 4 yaptı. O zaman burası 4 kök 2 pi bölü 8 eksi pi kareye eşit oldu. Sadece işlem başka da bir şey yok. 4 kök 2 pi bölü 8 eksi pi karede A şıkkında var. Yani 31. soru Akçay yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yani 32. soruya. Ne diyor aşağıda bir arazinin uydu görüntüsü verilmiştir. Arazinin toplam alanı 1600 metrekare eş parça sayısı da 8 evet eş parça sayısı 8 görüyorsunuz burada toplam alanı 1600 metrekare olan şuradaki kareler o zaman 1600 8'e böldüğün zaman 1600'ü 8'e böldüğün zaman kaç yapıyor 200 mü yapıyor her bir parça 200 e, karenin bir kenarına a diyecek olursam a kare eşittir 200 ise a buradan kök 200 bu da 100 çarpı 2 olduğundan bir kenar kaç çıktı 10 kök 2 çıktı bir kenar 10 kök 2 oldu burada Buna göre diyor H ve D arazilerin üzerindeki en uzak iki nokta arasındaki uzaklık. H ve D'deki en uzak iki nokta arasındaki uzaklık bu değil mi kardeşim? Evet. Şu bir kenar 10 kökkiydi. E hocam şurası en uzak 2 nokta arasındaki uzaklık şu köşegenler yapıyor. 10 kökki burası. Burası kaç yaptı? 20 kökki yaptı. Burası da kaç yaptı? 20 kökki yaptı. 20 kökkinin nesi olacaktır? İkisi kenar dik üçgen çıktı çünkü orada. kök katı olacaktır. Cevap böylelikle kaç çıkar? 40 çıkar. 32. soru böylelikle denizli. Oldu. Geldik 33'e. Sarı, kırmızı ve mavi renkli kareler ikişer, ikişer kenarları çakışacak biçimde üst üste konulduğunda aşağıdaki görüntü oluşuyor. Şekildeki sarı renkli görülen bölgelerin alanları toplam 32. Aklımızda bulunsun 32. Kırmızı ve mavi renkli görülen bölgelerin alanları sırasıyla. Evet hocam kırmızının alanı 25'te burası 5 yaptı. Mavinin alanı hakkında herhangi bir yorum yapamıyorum. E hocam. Sarı, kırmızı ve mavi toplam tüm büyük karenin alanını eşit ver. Olmuyor mu? Evet. Sen bunları topladığın zaman tüm alan kaç yapıyor? Şunları topladığım zaman hocam burası 57 yaptı. 57 ile de burayı 169. Tüm alan 169'sa o zaman bir kenar kaç yapacak? 13 yapacak. Yani bir kenar 13 yaptı. E hocam 13 burası 5 buraya kaç kaldı? 8. Hocam aynı şekilde burası da 13 buraya kaç kaldı? 8. Sonra şu karenin kenarları kaldı. Arkadaşım şurada da bu karenin bir kenarına A diyecek olursak. Burası da A ise. Eğer burası B ise A artı B. Burası da A artı B olacak. Bak 8 çarpı B bu alan. 8 çarpı B bu alan. Yani şu alanla şu alan birbirine eşit oldu. E, sarı alanları vermiştim bana 32 diye. O zaman bu alanlar birbirine eşitse. Bu alan da 16 bu alan da 16. Hatta B alanını ben kaç bulurum böylelikle. 8 çarpı 2 16 olacağından B'yi 2 bulduk. O zaman A kenarı da kaç çıktı? B kenar 13'tü. A kenarı da 11 çıktı mı? Çıktı. Buna göre diyor mavi renkli kağıt ile kırmızı renkli kağıdın temas ettiği yüzeylerden birinin alanı arkadaşlar bizden şurada kalan isteniliyor. Bak mavi ile kırmızının temas ettiği şurası. İki kağıt üst üste çakışıyor. Ayrı ayrı değil. Tek bir tanesinin alanı isteniliyor bizden. Şurası 2 kenar buraya ne bulduk? 2. Karenin bir kenarı 5'ti. Buraya 5 3 kaldı. Hocam aynı şekilde burası 2 iken burası da 2. Karenin bir kenara şeydi. Buraya da 3 kaldı. E, görüyorsun burada 3'e 3'lük bir kare çıktı. 3 çarpı 3. 9 yaptı cevap o zaman. Yani 33. soru C han oldu. Geldik 34'e. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları veriliyor. X ekseni üzerinde A ve B noktalarına eşit uzaktaki bir nokta. Arkadaşlar sakın orta nokta almayın. Orta nokta aldığınız zaman X 80 üzerinde olmuyor zaten. Yani buradaki X ekseni üzerindeki bir nokta. Şuraya eee... C noktasının orjinal olan uzaklığı. C noktası x eksen üzerinde bir nokta. X'e sıfır gibi bir nokta. Hem buna hem de buna eşit uzunlukta olacak. Yani bu ne demek? CA uzunluğu eşittir. CB uzunluğu demek kardeşim. E o zaman uzunlukları eşitleyelim. Hocam CA uzunluğu nedir? İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkının karesi. X eksi eksi yedinin karesi. Yani X artı yedinin karesi artı. Y'ler farkı sıfır eksi sekizin karesi. Karekök içerisinde. Eşittir. X'ler farkı x eksi 7'nin karesi artı y'ler farkı 0 eksi 6'nın karesi oldu. Karekökler birbirini götürdü. Burada açalım şunu x kare artı 14 x artı 49 artı 64 eşittir. X kare eksi 14 x artı 49 artı 36 yaptı. X kareler birbirini götürdü. Burada kalemi de değiştireyim ben. X kareler birbirini götürdü. Şurası 28 x yaptı. Buradan 49'lar da birbirini götürdü. 64 öbür tarafa attığım zaman 36 x'e 64 yaptı. 36'dan da 64 çıkartınca eksi 28 yaptı galiba. Evet böylelikle x'i kaç bulduk? Eksi 1 bulduk. Yani c noktası ne yaptı? X'e 0 gibi bir noktaydı. Eksi 1'e 0 noktası yaptı. Bunun da 0 0 olan uzaklığı isteniyor arkadaşlar. İsterseniz iki nokta arasındaki uzaklıktan gidin ya da direkt cevap 1 diyor şartlayabilirsiniz. Biri orijin, biri de eksi 1'e 0 ya. Aralarındaki uzaklık kaç yapıp 1 yapıyor ya da Hocam iksal farkı eksi bir eksi sıfırın karesi artı sıfır eksi sıfırın karesinden de cevabı yine ne olarak buluruz? Bir olarak buluruz. 34. soru Akçay oldu. Geldik 35. soruya. Aşağıda birim karelere ayrılmış ve dik koordinat eksenleri silinmiş düzlemde. D1 D2 D3 düzlemleri doğruları verilmiştir. D1 doğrusunun denklemi Y eşittir X. He, şu Y eşittir X'miş. Sonra D2 doğrusunun denklemi de Y eşittir X doğrusu nerede? Orjinden geçen bir doğru değil mi? Evet. Sonra öbürü de y 4 doğrusu. Y eşittir 4 doğrusunun aşağısında 4 birim aşağısında x ekseni yok mu? Evet. Hocam 1, 2, 3, 4 birim aşağısındaki bu doğru x ekseni. E senin x ekseniyle bak dikkat senin x ekseninle y x doğrusunun kesimi bize orijini vermiyor mu? Veriyor. E o zaman burası kesinlikle ama kesinlikle orijin oldu. E bizim doğrularımızda hatta eksenlerimizde bir x ekseni bu. Bir de y ekseni bu olmak zorunda değil mi orijin burasıysa? Evet. Şimdi benden ne isteniliyor? D3 doğrusunun denklemi isteniliyor. Hocam burası 2 birim burası 3 birim. Eksendir kestiği yerler x bölü 2 artı y bölü 3 eşittir 1'den. 3 ile genişlettin 2 ile genişlettin. 3x artı 2y bölü 6 eşittir 1'den. 3x artı 2y eşittir 6 yapar. 3x artı 2y eksi 6 eşit 0 yapar. Yani 3x artı 2y eksi 6 eşit 0 hangi şıkta? Edrim şıkkında var. 35. soru güzel bir soru cevap Edremit. Geldik 36. soruya. Mustafa bazı değerleri silik olan dairesel bir açı ölçeli beyaz bir kağıdın üzerine koyup açı ölçeli hiç hareket ettirmeden merkezi O olacak şekilde A, B, C, D ve O noktalarını kağıt üzerinde aşağıdaki gibi işaretlemiş. İşaretlediği noktaları A, C ve BD olacak biçimde birleştiren Mustafa. Hadi bakalım şöyle birleştirdik şöyle birleştirdik. Sonra bu açı ölçer yardımıyla kesecen doğru parçalar arasında küçük açı 80 derece. Burası da 80 burası da 80 derece olabilir. Bakalım yorumlayalım. Hocam burası büyüyor. 0 dediğimiz aslında 360 derecedir burası. 360 ile 280 arası kaç derecedir? 80. Şuradakine de x diyecek olursam. O zaman buradakinin ölçüsü kaç yaptı? 80 artı x yaptı. E buradaki de 130 ile 230 arası. Burası da kaç yaptı? 100 yaptı. E şimdi ne yapacağız burada? Hocam şu iç açı formülü, şu toplamlarının yarısı buraya eşit olacak. Toplamları bak 180'den büyük. Toplamları 180'den büyükse o zaman burası da 90'dan büyüktür. Burası geniş açısı. Bana küçük açıyı 80 vermiş. Burası genişse o zaman burası dardır. Yani dar olan açı kesinlikle burası. 80 o zaman burası da 100. E burası 100 ise şimdi formülümüzü uygulayabiliriz. 100 neye eşittir arkadaşım? Şu ikisinin toplamlarının yarısı. 100 artı 80 artı x bölü 2'ye eşittir arkadaşım. Hop bölü 2. Attık öbür tarafa. 200 eşittir. 180 artı x yaptı. Ve böylelikle de x'i kaç bulduk arkadaşım? 20 olarak bulduk. Yani kaçıncı soru? 36. soru Ceyhan yaptı. Geldik 37. soruya. Şekil de Şu şekil verilmiş. Hemen soruyu okumadan ben şunu yapasım var. Merkez çektik. Yapınca hocam 90 derece şunun yarıçap olduğunu biliyoruz ve en etkili silahımızın ne olduğunu biliyoruz yarıçap olduğunu biliyoruz yarıçapı da çizdik hocam Burası yarıçap e dik yamuk amacımız dik üçgen oluşturmak al sana dik üçgen oluşturduk 8gen 8 dörtgen 8, 4, 4 bu yarıçaptı buraya da Rx4 kaldı Pisagor r'nin karesi eşittir Rx 4'ün karesi artı 8'in karesinden işlem işlem işlem r'yi buluruz hala işlem yapıyorsun yapma kardeşim 8 varsa ya 6 8 10'dur ya da 8 15 17'dir. R yerine 10 yazarsam 6 8 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Evet R'yi 10 bulduk. Sonra bu yukarı kaldırılmış. Okumadan anlaşılıyor vallahi. E, yukarı kaldırılmış. Şöyle 2 birim yukarı kaldırılmış. Yine yarıçapın ne olduğunu biliyorum ben. 10 olduğunu bulduk zaten. E burada da yarıçap 11'im şuraya kadar kısım. Şurası toplamda kaç yaptı? 12 yaptı. Bizden x isteniyor. Şu ne kadar yaklaşmıştır diye soruluyor. Şuradan yine bir dikdörtgen oluşturacak olursam, dikdörtgen 4 dört yapacak. Buraya 2 kaldı. Hocam şuraya kadar 10'du yarıçaptan dolayı 8 yaptı. 8 10'dan dolayı burası da kaç yapar? 6 yapar. Zaten benden de buradaki uzunluk isteniyor. Cevap 6 olur. 37. soru 6 çıktı. Geldik 38. soruya. Aşağıda şekil bir de gösteriler. O merkezli yarım daire üzerindeki boyalı daire dilim parçaları DE ve CF boyunca oklar yönünde katlandığında A ve B noktaları şu şekilde geliyor. Arkadaşlar şöyle katlanmış. Katlanmış halleri ne yapıyorduk? Şöyle geri doğru açıyorduk. Hocam şunlar birbirine eşit. Yarı çap iki tane çizgi yaptı. Açtığım zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Bu da yarı çap. Bunlar da çizgiye çizgi mi oldu? Evet. Tamam. Ben buradan AA yarı çap uzunluğunda 2A olduğunu biliyorum. Ee, şuraları AA yarı çap uzunluğunda 2A. En etkili silahımız 2A. Bu arada dur bakayım. Soruyu okuyayım bir. Şekildeki parçanın çevresi 6 piymiş Hiç a, a demiyorum dur. Şimdi şekildeki parçanın şekil üstteki parçanın şuradaki aslında açtığın zaman şuraya eşit değil mi? Evet. Buradaki parça açtığın zaman aslında buraya eşit değil mi? Evet. E, buradaki parça da buraya eşit. Sana yarım daire şeklindeki bu yay uzunluğunu 6 pi vermiş. Yani 2P R bölü 2 eşittir 6 pi ise P'ler gitti 2'ler gitti. R'yi kaç bulduk? 6 bulduk. R6 şunların eşit olduğunu biliyoruz ya 3 3 burası da 6 o zaman burası ne çıktı 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3 o zaman burası da 60 çıktı şimdi benden ne isteniyor kardeşim benden şu parçanın alanı isteniyor e ben bu parçanın alanını bulmak için ne yapacağım şuradaki alan A iken şuradaki alan A iken burası da e aynı parça bunlar e burası da A, burası da A. A alanını bulursam yarın daireden 4 tane A'yı çıkartacağım şurayı bulmak için hadi bakalım bulalım A alanını bulalım öncelikle. A alanı nedir? Şu dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. Yani pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Üçgenin alanı çıkartacağım. Burası da 3 ya. Karşı 3 ya. 30'un karşısı 3 karşı 60'ın karşısı 3 3 çarpı 3 3 bölü 2'ye çıkartacağım. Sıfırlar sadelesin, 36'lar sade, lesin, 36 sade A alanı böyle ekle ne bulduk arkadaşım? Hocam 6 pi eksi 9 3 bölü 2 bulduk. Bizden ne isteniyor ama? Bizden yarım dairenin alanı yani pi r kare bölü 2 eksi 4 tane a isteniyor. Hadi bakalım. Bu 36 bölü 2'den 18 pi eksi 4 tane a alanı. A alanı da buna eşitti 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2 oldu burası. 18 pi eksi 24 pi artı 36 bölü 2'den 18 kök 3'e eşit oldu burası. Şurası eksi -6 pi artı 18 kök 3 yapar. Yani 18 3 eksi 6 pi'ye eşit olmuş oldu cevabımız 38. soru C han çıktı böylelikle geldik 39. soruya dik koordinat sisteminde a virgül b noktasının orijine birleştiren şuradaki açısı verilmiş a noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriği arkadaşım y eşittir x doğrusu değil mi evet y eşittir x doğrusu bu bir de y eşittir x doğrusundan bahsediyor y eşittir x doğrusu da bu Hatta şunların devamını getireyim ben y eşittir x doğrusu bu y eşittir x doğrusu da şu Tamam Şimdi y eşittir x'e göre simetriğini alayım ben hocam y eşittir x'e göre simetriğini aldığım zaman hop şurası a virgül b'nin y eşittir x'e göre simetriğini aldığım zaman Şuradaki noktanın Aslında noktanın simetriğini aldığım zaman şurası yapıyor Şunlar birbirine eşit oluyor Burası da 90 derece oluyor ya o zaman, şu uzunlukla şu uzunlukla olmuş oldu. Birbirine eşit olmuş oldu. Hatta bu y eşittir x doğrusuydu şurası. 45 dereceydi. Buraya 10 derece kaldı. Hocam dik tabanı keş parçaya böldüğünden şunlar birbirine eşit. Aynı zamanda açı olacaktır. Yani burası da 10 derece oldu. Şimdi bunun da y eşittir eksi x'e göre simetriği. Y eşittir eksi x'e göre simetriğini alınca şu taraftan daha yakın buradan simetriğini alacağım bunun da. Yani şuna göre simetriğini alacağız. Hop şöyle. Dik tabanı iki parçaya bölecek. Tam buradaki nokta mı yapıyor arkadaşım? Evet. Tam buradaki nokta yapıyor. Buradaki nokta da hop şurası mı oldu? Aynen öyle. Hocam buradaki nokta da burası oldu. Buradaki nokta ya da ne demiş bize? C noktası demiş? Evet. A'nın simetriye burası B noktası demiş. Burası da C noktası oldu. Şununla da şu birbirine eşit. Bu arada şuradaki açı 45 derece. Toplam burası 80 derece mi yaptı? Evet. Şurada da bir ikiz kenarlık çıktı ya. Hocam 80 derece burası. Burası da 80 derece olmak zorunda. Çünkü burada da dik tabanı iki eş parçaya böldüğünden dolayı iki kenar çıktı. 80 ise burası da 80 oldu. AOB açısı. AOB açısı. 20 derece. Doğru mu? Doğru. AOC açısı. AOC açısı. Hocam 80 burada. 80 burada 160. Doğru mu? Doğru. Sonra BOC doğrusaldır demiş. Bakalım BOC. Şuradaki açıya bakacağım. Hocam burası 20. Burası da 160. Toplamda 180 derece mi yapıyor? 20'ye 160 180 derece yapıyor. 180 derece yaptığı için şeklen böyle doğrusal gibi gözükmüyor ama bu da doğrusal yapmış oldu. Yani 3. de doğru olmuş oldu. O zaman cevabımız Edramit çıktı. Ve geldik son soruya. Aşağıdaki şekilde karanlık bir odada noktasal bir ışık kaynağının önüne belirli bir mesafede konulan küre verilmiştir. Evet buradaki oran verilmiş. Burası K iken Burası kaç K verilmiş? BE uzunluğu 3K verilmiş. Kürenin duvarda oluşturduğu gölgesinin alanı. Arkadaşım küre duvarda nasıl bir gölge oluşturur? Şöyle bir. Gözükmüyor ama şöyle bir dairesel bölge oluşturmaz mı? Şöyle bir dairesel bölge oluşturuyor arkadaşlar. Şöyle daireyi göstereyim ben size. Değil mi? Çünkü şuradaki yuvarlak. Şöyle baktığınız zaman şuradan geniş şöyle gelecek. Buradaki geniş şöyle gelecek buraya. Buradaki uç nokta burada, uç nokta burada. En geniş yer burada burası, en geniş yer burada burası. son o geniş yerler şöyle azalarak şey yapıyor. Noktasal bir hale geliyor. Dairesel bir şey. Ya da ışık kaynağı duvarda dairesel bir şey oluşturur kardeşim. Bunu bil. Kürenin şeyinde. İşte buradaki kürenin alanını kaç vermiş? Yok dairenin alanını kaç vermiş? Pi r kare eşittir. 108 pi olarak verilmiş. Şunlar gitti. R buradan ne yaptı? Kök 108 yaptı. Bu da 36 çarpı 3 olduğundan 6 3 yaptı. Evet buradaki yarı çarpı 6 3 bulduk. E sonra ne yapacağız? Şu noktanın şeyinde tam merkezin iz düşümü de buraya düşmez mi arkadaşlar? Değil mi? E burada şunu da kullanalım. EAD açısı 60 derece. Şu T, T'et olunca 60 derece. Tam merkezden geçince açı oluyordu. Bu da tam olarak buraya geldi. Merkeze geldi. Hocam burası da 30-30 oldu. E, merkez var teğet var çek dik yapalım. Hocam burası da 90 derece 30'un karşısı 6 3. bak dikkat et 90'ın karşısı kaç yapacak o zaman? 2 katı 12 köküç yapacak. Hocam 4K eşittir 12 köküçse K'yı buradan 3 3 buluruz. K 3 ise bir de burada 30 90 63 gen oluştu 60'ı karşısı 3 köküçse 30'un karşısı da köküçe bölünmüş hali 3 yaptı. Şimdi bizden kürenin yarı çapını bulduk mu biz? Bulduk kürenin yarı çapı 3. Bu kürenin hacmi nedir diye soruluyor. 4 bölü 3 pi re küptü. Yani 4 bölü 3 pi çarpı re küp. Yani 3 3 3. Şunlar sadeleşti. Burası 9. O da kaç yaptı? 36 pi yaptı. Kaç pi'dir diye soruluyor. Cevap böylelikle 36 yaptı. Ha bu soruda şunu da yapabilirdik arkadaşlar. Şunu şöyle çizip de böyle benzerlik oranından falan gidebilirdik aslında ama şurada merkezinin buraya gelmesinden dolayı sanki buradan daha kolay çıktı. Hoş bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Ve böylelikle deneme onu hallettik mi gençler? Hallettik. O zaman ne diyoruz? Burada da çok güzel sorular vardı. Ha? Hem katı cisimde şu kre sorusu olmak üzere. Analitikteki dönüşüm sorusu falan. Analitik soruları zaten gayet hoş. Tam sınav ayarında. E, güzel sorular vardı. Şöyle bakayım bakayım bir saniye. Daire soruları güzeldi. Çember soruları güzeldi. Hatta böyle şey sorusu. Açı ölçer sorusu falan çok güzeldi. Analitik soruları gerçekten çok güzeldi. Trigonometriler zaten bomba, süper. Güzel gidiyoruz. Bu sınav biraz orta ayarındaydı. Çok da kolay değildi değil mi? Geometri kısmı. Hadi bakalım bir sonraki denemede. Deneme 11'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor>